Bizim, e, benim evlâdi-i de e, hayatına üç ana kolon dikti doktor Doktor Haydar Bağışık Bey. Bunun birincisi İmam Ali kitabıyla bize gerçek İslamiyeti, Ehl-i Beyti, e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kendisini tam manasıyla tanımamıza e, yol açtı. Allah ondan bin kere razı olsun, Allah her iki cihanda da bu candan ayırmasın. İkincisi, e, biz İmam Hatip okuduk Adem Bey, Kur'an kursu gördük ve etrafımızdaki camia kimse demedi ki ya Mustafa Kemal Atatürk'ün bize en fazla öğrettikleri işte elinde sopa, e, mısır tarlasında e, karga alıyor. Ama e, Haydar Baş Hocam, e, hoş geldin Atatürk eseriyle önümüze öyle bir çığır açtı ki biz bu zamana kadar yaptığımız veya işte yürüdüğümüz yol üzere Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç tanımamışız. Tanımadığımız gibi çok yanlış tanımış, çok yanlış algılamışız. Bunun için Allah bizleri affetsin. Üçüncü ana kolon da bir Müslümanın dünyaya gelme sebebi cefa, sıkıntı, fakirlik değilmiş. Hocam bir ilahiyatçı. Ama ortaya öyle bir eser koydu ki, milli ekonomi modeliydi. Ee, allah Teala'nın rahmetinin sınırsız olduğunu, insanların, e, ihtiyaçlarının sınırlı olduğunu e, temel olarak biz Aydın Hocam bu eserinde gördük. Ve e, yıllardan beri geriye dönük olarak biz zannederdik ki ya Müslüman işte e, çalışır sabahleyin işine, akşam evine işte fırsatı varsa camide, cemaatine katılır ondan sonra emekli olur. Bir köşede ibadetinde de şeker gider. Yani kıt kanaat böyle insanın izletin hepsini yerlerde süründüğü bir hayatı biz kendimize böyle layık görmüşüz hep bu mihvalde görüyoruz. Ama milli ekonomi modeliyle Allah Teala'nın insanı neden yarattığını, ne için yarattığını, tekrar nereye gideceğini bu yolda yürüyebilmesi için ekonomik özgürlüğünün olmasının Olmazsa olmaz olduğunu biz Haydar Baş Hocam'dan öğrendik. Ölüm haberini aldığımızda daha önceleri soruyorduk işte ya Haydar Hocam bizden önce yürürse. Biz hep dua ediyorduk ki inşallah Haydar Hocam'dan sonrasında kalmayız. Yani vefat olarak, hatta yürüm olarak. Ve Haydar Hocam vefat edersen ne yaparız diyorduk. Onu aklımıza getirmemeye çalışıyor. Hocamın bizden önce hakta yürümesini ama e, ne yazık ki e, kader ilahi yaklaşık bir sene oldu.